Herkese selam. Yurt odası yerleşim turu ve yurt odası turu videosuna hoş geldiniz. Bu videonun bitti. Ben <gülüyor> videoyu çekmeye başladığımdan beri iki hafta geçti ve videoya giriş yapmamışım. O yüzden çekiyorum bunu yani öyle işte videoya giriş yapmayı unutmuşum. Ee, neyse iyi seyirler. Video başlasın. Herkese selam. bir alışveriş listesi yapıp dışarı çıkacağız. Muhtemelen Ikea'ya inşallah. Bu bakiyastım. Şuradaki Airbnb videomu izlediyseniz orada da göstermiştim. Bunu bana Emre aldı. Çok seviyorum. Ve şunun düzenliğine bakar mısınız? ya Bunu şu yukarıda gördüğünüz raflara koyacağım. Ama kutusunda mı koysam acaba ya? Şimdi Şimdi kıyafetlerimi şu dolaplara yerleştiriyoruz. Buralara müzik girecek. O oh, niye böyle yaptım? Buralara müzik girecek o yüzden. Biz neyse kıyafete geçelim. Müzik girsin. Será que forma de actuar me Evet, şey şunu çok kötü bir şey anlatacağım. Ben bu süveti daha yeni aldım tamam mı? Şu tüylenmeye bakar mısınız? Nereden aldığımı yazacağım. Almayın. <gülüyor> bak şuna bak. Her yeri tüylendi yani berbat. Şunun arkası bizim yurdumuz. Burası farklı bir yurt. Şu köşede bizim yurt var. Buralar full yurt böyle ya. 4-5 tane yurt var. Biz yurt için alışveriş yaptık. Alışverişte hiç yoktunuz çünkü telefon mu şarjı yoktu. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim ama kamerayı bir yere sabitleyeyim. Tuvalet kağıdı aldık. Böyle askılık, organizer gibi. Ne koyacağım şu an bilmiyorum. Bunların tanesi 5 zulatıydı. Bu ee, 1 zulatıymış. Bu biraz önce gösterdiğim tuvalet kağıdı 8 zulatıydı. Fiyatlarını da söyleyeceğim hepsinin fikir olsun diye. Snor bir tane bardak kaldı. Hayır. Bir tane küçük tencere aldı. Tencere 10 zulati, bardak 8 zulatiydi. Söylediğim, söylediğim fiyatlar, fiyatlar sadece şimdi 2 ile çarpıp bana yazacaklardı. 500 beyle bizim diye. diye. Ben, ben sinirleneceğim. Arkadaşlar lütfen söylediğim fiyatları 2 ile çarp Böyle tabakları aldık. Taneşi 5 zulati. Bu büyük tabak 7 zulati. Ve şöyle bir tabak. 40 zulati. Bir şöyle küçük bir bardak daha var. Aynı fiyat bardak. Kaçtı? 8 galiba. Ben böyle 2 tane tatlış kupa aldım. Sabah kahveleri için. Bunlar da 8'lerdi. Böyle de çarşaflar aldık. Bunların da tanesi 20 miydi bunlar? Çarşaf. 4 kilo pişmiş bir birazdan fişe bakacağım zaten havlu aldı burada havular gram burada satıyor. şöyle bir yanlış kalmış sadece havlu özel bir durum değil gramla satılan şeyler var tencere havlu gibi kampanya dahilinde zaman zaman denk gelebiliyorsunuz. böyle bu havluyu tarttı sonra da üstüne 13'e yazdı böyle gram'a 3 su lati gibi bir şey 100 gram'a 13 su yok 100 gram'a 3 su latiydi tam böyle plastik bir kap ya da 3 su lati böyle yer temizleyici bir şey 4 su lati bulaşık deterjanı Şöyle bir üçlü kablo 10 zloti, şöyle bir şey 3 zloti, böyle bir şey altı zloti, şey bu, ıı, tahta. Böyle etrafı temizlemek için bir şey daha aldık. Bunda böyle on kısır bir şey alması gerekiyor. Bir tane ısıtıcı aldık 40 zlotiye. Böyle bir tane smoothie bardağı aldım. Kütlesiyle beraber. Böyle. Evet. Çok tatlı. Çok tatlı. Sevmem personel zaten. Bu da böyle kilolu olanlardan 20 lira iki tane banyoda falan kullanırız diye aldım. Yine biraz önceki doğrama tahtasının aynısı. Böyle buz kapları. Şöyle bir kase derin değil. Şöyle biraz derin bir tabak. Böyle bu ziyajayı beni takip ediyorsanız biliyorsunuz bu çok sevdiğim bir marka ve glans da yapıldığını öğrendim geçen. O yüzden de bir sürü ziyajci bir şey aldım. Ne oldu bir Ben hiçbir fikrim yok çünkü üstündekileri anlamıyorum çevirecek zamanım yoktu. Ama hepsi 7-8 Zuloti'ydi ve Türkiye'de 36-37 TL olduğunu düşününce hepsinden aldım. Böyle bir süzgeç. 5 Zuloti. Mursun'un şey, küçük tenceresinden 10 Zuloti. Şöyle makarna falan yapmalık büyük bir tane 30 Zuloti. Yine Ziyajan'ın kremi. 12 zulatı gibi bir şey olması gerek. Şöyle bir tane filiz çoğaltıcı aldım. Bu da 5 zulatı gibi bir şeydi. Böyle çöp poşeti bu da 5 zulatı. Böyle bir sürü çatal bıçak bunların tanesi 3er 3'er idi. Ve son olarak tuzluk, biberlik bunların da tanesi 3er 3'er idi. Aldıklarımız böyle. Şimdi bunları yıkayıp şuralara yerleştireceğiz. Ve burası da yurdun dışarısı. Şimdi şu dağınıklığı toplayacağım. Sonra da biraz dinleneceğim. Ve saat 3. Ve biz Ayşe. hala kahvaltı yapmadık. Öyle yani inşallah bir şeyler de yiyeceğiz. Şurayı ya düzeltme yardım etsin ne olur. Öldük öldük. Şimdi biraz yerleştik sayılır ama yorgan, yastık ve yastık kılıfı çarşaf gibi eksiklerimiz var. Ee, gidip onları alacağız. Ee, o yüzden de Ikea'ya gideceğiz. Ikea'da görüşürüz. Bunlar var. İçine meyveleri koyacağım. On zilatıymış ama bunlar büyük boy, Bir küçük boyunu bulursam bundan alacağım. Böyle saklama kabı. Kaybolduk. Şu an geçtiğimiz yerden 3. geçişimiz. Gerçekten kaybolduk. Anasıyla bari etrafı gezdim. Böyle bir çocuk kısmına geldik galiba. Bir sürü oyuncak var. Aralar kan bulundu. Ben bunu, bunu alalım. Ya biz şunlardan alacağız. Bu 150-200, bu 200-200 ama bize 90-200 lazım. Böyle bir şey yok. Bakın böyle şekerindeyiz. Şöyle bir battaniye almak istiyorum. 60 Zlat'ıymış. Bu renk mi? Bu renk mi? Şu kırmızı sanki daha şey. Ikea haul. Şimdi size Ikea'dan aldıklarımı göstereceğim ama fiyatlarını tam olarak hatırlamıyorum ve fişimde yok. Niye böyle l -l -l Fiyatlarını tam olarak hatırlamıyorum ve fişimde yok. O yüzden hatırladıklarım. Şunu böyle çoraplarımı koymak için aldım. Böyle 5 zulotuydu normal boş bir kutu. Şöyle bir çarşaf aldık. Böyle kalpli. Ee, sadece e, yorgan kılıfı ve bir tane de yastık kılıfı var. Ee, bu da 40 zulotuydu. Bir tane beyaz e, şey aldım. Şunlardan ne bunların adı? Çarşaf. Bu da 25 zulotu. Böyle yumuşacık bir tane battaniye aldım. 150-250. Ee, bu da 60 zulotu. Çüş yani ama çok yumuşak. Şöyle iki tane e, yastık kılıfı aldım. Biri beyaz biri bordo kırmızı arası. Bunların da tanesi 12 idi. Ve böyle çöp ayrıştırma şeyi aldım. E, burada çöpleri ayrıştırıp atıyorsunuz. Biz de öyle yapıyoruz. Tabii ki doğal olarak. Böyle üç tane şeyi var. Yani böyle mesela metal atık. Metal atık koyuyorsunuz. Buna e, ne bileyim kağıt Buna da genel mesela. Hadi bu şekilde 3 tane çöp poşetiniz var yani. Ayrıştırması kolay olsun diye. Bir de şöyle bir şey aldım. Bunu hatta şimdi de şey yapayım. Bunu da şey yapacağım. Çamaşır sepeti yapacağım. E, çamaşır yıkama yeri her katta var. O yüzden çok uzak taşımıyorsunuz ama mesela ben çamaşır yıkarken çamaşır sepetim yok diye biraz zor oldu taşımam. O yüzden böyle bir çamaşır sepeti gibi bir şey aldım. Bu da 10 zlot Böyle bir kutu öyle buralardan tutabiliyorsunuz. Bunda çamaşırlık yapacağım. Bu kadar da aldıklarımın hepsi. Şimdi burası bizim oda. 303, 303 ve 303. Hepiz 303'ayız. Böyle kart okutup açıyorsunuz. İçeri girer giremez burada böyle montluk falan var ayakkabılık var. Burada küçük bir mutfak var. Böyle mutfak eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Ee, burada ocak yok sadece. Mesela su ısıtıcısını da biz aldık. Ee, ocak için içerideki büyük mutfağı kullanmanız gerekiyor. Böyle bardak, tabak falan aldık. Şurada mini bir buzdolabı var. Böyle. Daha çok dolap var işte diğer eşyalarınız için. Ondan sonra girişte solda da tuvalet var. Böyle bir banyo. Bu banyoyu 3 kişi beraber kullanıyor. Burada da biri yaşıyor. Biz henüz tanışmadık ama burası tek kişilik oda. Ee, biz ilk geldiğimizde biri yaşamıyor. Biz 4 günlüğüne İsveç'e İsveç e gittik. Ee, o sıra gelmiş ve hala tanışmadık. Böyle bir odada iki tane yatak var. Burası Nursun'un yatağı. Burası benim yatağım. Böyle yatağımızın üstünde küçük kütüphaneler var. Bir de böyle kilitli bir alan var isterseniz buraya özel eşyalarınızı koyup kitleyebiliyorsunuz. Burada da böyle ekstra depolama alanı var. Böyle yine bir şeylerinizi koyabiliyorsunuz. Üstünde işte çamaşır eşyaları, cilt bakımı falan var. Da bizim çöpümüz var. Normalde bunun altı, altında da çekmece var ama biz burayı çok kullanmıyoruz. Çöpü koyduk önüne. Sonra burada çalışma alanı bölümü var. E, çalışma alanın bir kısmında burada atıştırmalıklarımız duruyor bu dolapta. Burada bir wifi var. Bunu birazdan anlatayım. Burada böyle benim çamaşırlarımı koyduğum bir kutum var. E, yedek tuvalet kağıdımız var. Şurada da e, internet kablosu çekiyoruz işte. Şimdi bu yurtta şöyle bir durum var. Burada böyle yerler var. Buraları böyle bir ethernet kablosu denilen bir kablo alıyorsunuz. Ucu şöyle. Ondan sonra bunu bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Gözüküyor mu? Böyle işte bir klasik internet kablosu bu. Ee, bunu mesela benim bilgisayara bağlayacak şeyim olmadığı için bir de ayrı uçta alıyorsunuz. Ee, bunların da e, ben Macbook kullanıyorum. Bu arada <gülüyor> Ben Macbook kullanıyorum o yüzden böyle Type-C to Ethernet kablosu aldım. 80 zilatıydı bu da bu arada. Ee, bunların ayrı Mac adresi oluyormuş. Şu aletin bilgisayarın ayrı Mac adresi varmış ve ben bunu bilmiyordum. Bir, e, bir form veriyorlar size oraya Mac adresinizi işte kişiler bilgilerinizi falan da alıyorsunuz Sonra formu veriyorsunuz ve size özel internet açılıyor buradan yani mac adresini verdiğiniz cihaz dışında interneti kullanamıyorsunuz buradan kabloyla çektiğiniz interneti ben de bilgisayarımın mac adresini verdim ve yanlışmış şimdi bunun mac adresini vereceğim bir de router'ı da şeyden almıştık işte buradan router'a bağlarız yani şu wi-fi şeyine oraya bağlarız hepimiz hani kullanabiliriz interneti diye düşünmüştük ama böyle yapılmıyormuş yurtta sanırım router'ı kabul etmiyorlar o yüzden yine şu kabloya döndük mecburen. Hala internetimiz yok buraya geleli. Bir haftayı geçti ve hala wifi, internet falan kullanamıyoruz. Şimdi bu kablonun MAC adresini vereceğim ve umarız kısa sürede gelir. Böyle çok kötü bir olay var. Burada yurtlarda wifi yok. Kabloyla bağlanıyorsunuz internete saçma bir şekilde. Böyle iki tane sandalyesi var. Bir de böyle ekstra bitenler küçük bir masa var. Yemek falan yiyebilin diye. Bir de böyle kapının arkasında dolaplar var. Gömme dolap şeklinde. Karda böyle iki... Dört tane göz var. Üst kısmı ben aldım. Nursu'nun boyu yetmediği için. Sürgülemeli yerler var. Bunlar da asmak için. Şu altta da iki tane daha var. Bunları da Nursu aldı. Ama bayağı şey sayıyor içine yani. Şimdi burası da mutfak. Her katın 09 numarası mutfak oluyor. Sağda böyle bir dolap var. Buraya genelde ortak kullanım eşyalarını koyuyorlar. Yani buraya koyduğunuz şeyi başkası alırsa laf yapmayın. Ee, sonra böyle büyük bir yemek alanı var burada. Yani yemek alanı büyük ama yemek yiyecek yeri çok yok. Şurada işte 4-5 kişilik sadece. Sonra burada ocaklar var. Elektrikliler. Bunların elektrikli olmasını çok sevmiyoruz biz çünkü yavaş pişiyor genelde. Bir de burada fırınlar var böyle. Buralarda full bulaşık yıkama yerleri. İsterseniz burada yıkayabiliyorsunuz, isterseniz odanızda. Burada da gözler var buralara da insanlar kendi eşyalarını koyuyor ama genelde hep odalarında tutuyorlar. Böyle mesela birisi bırakmış. Genelde herkes odasında tutuyor bizim de odamızda ve buraya yapacağınız zaman getiriyorsunuz. Burada yapıp isterseniz burada isterseniz odanızda yıkayıp bitiriyorsunuz. Bir de yanlış bilmiyorsam böyle yemek odası olan bu civarda başka yurt yok sanırım. Yani diğer yurtlarda böyle oturmalı yemek odası yeri yok diye biliyorum Guidance'daki yurtlar için. Buranın da zaten 2 gün öncesine kadar kapalıydı. Yeni açıldı. Çamaşır yıkamaya gidiyoruz. Böyle kendi çamaşır deterjanınızı ve yumuşatıcınızı getiriyorsunuz. Sonra aşağıdan şöyle bir koyun alıyorsunuz. Ve bununla yıkıyorsunuz. Şimdi gösterelim. Böyle 320 numara. Her katın 20 numarası da bu şey çamaşır odası. Bu da makine. Böyle içini dolduruyorsunuz kapağını kapatıyorsunuz. Sonra burada zaten söylüyor. Mesela buradan dili de değiştirebiliyorsunuz. Buradan İngilizce yapalım. Böyle yazıyor burada. Şimdi program seçiyoruz önce. Ee, ben 40 derece istiyorum. Dışına deterjanınızı ve yumuşatıcısını koyuyorsunuz. Sonra burada böyle koyun makinesi var. Buraya aşağıdan sepsiyon gibi bir yer var oraya söylüyorsunuz veriyorlar bunu tanesi üç buçuk zuloti bir yıkama bunu buraya atıyorsunuz sonra burada basıyorsunuz ve çalışıyor sonra bunu söyleyecek şimdi kaç dakika sonra bitiyor diyorsa mesela 52 dakikaymış 52 dakika alarm kuruyorsunuz bitince gelip alıyorsunuz isterseniz burada böyle şeyler var bunlar yurdun isterseniz bunları kullanabiliyorsunuz ama biz kendi odamıza asıyoruz çünkü sanırım boş da yok. Ha burada varmış bir tane boş. Bizim de yurtada turumuz bu kadardı. Umarım izlerken işinize yarar bilgiler olmuştur. Burası Gdansk e, Dorm 10 yani 10 numaralı yurt. E, benim oturduğum katta ve alt katta sadece Erasmus öğrencileri var. E, birinci ve beşinci katta Polonyalı öğrenciler var. E, bizim yanımızda da sanırım Polonyalı biri kalıyor. Hala tanışmadık ama sanıyoruz ki Polonyalı. Kendisi in muhtemelen İngilizce bilmiyor. Yani öyle. E, burada böyle görüşüyorsunuz. Mutfaklı evet. çamaşır makineli. Yani elimden geldiğince yurdun her şeyini göstermeye çalıştım. Merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıya bırakırsanız mutlulukla cevaplarım. Şuradan instagram adresimi de bıraktım. Oradan da sorabilirsiniz. Takip ederseniz de sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.